Merhaba <gülüyor> j crack hoş geldiniz. Evet bugün yine geldik Evet. Bugün light light light Light Light Because a lot of you guys asked us to look at light bunu istediğiniz yani yorumlarda o yüzden evet biz de gidip yapmak istiyoruz yani yapıyoruz. Among Us karma Evet edit, gerçekten çok güzel edit yapıyor. Yemin ederim. Uh -huh, sen izledin mi? Light edit. arkadaşlar lütfen abone All video paylaşımlarımı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. İkinci kanalımıza da abone olabilirsiniz. Fazla uzatmadan videoya girelim. Among Us oynayalım. No no no. İzlele. Selim Posto susaktı ya. Haydi başlayalım futbol Ah! Otte, fucking Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz <gülüyor> ya? benim olmadığım mı? Ne oluyor lan? Gel gel gel. Ne var burada? Orada. <gülüyor> orada yerde yerde orada ne var? Evet. Madem ben güvenirim <gülüyor> mi Arkadaşlar seni böyle böyle bir değil, bu başka. Okey okey nasıl sebize aynı video aynı Allah. Ne korktu niye? she was scared because of yeah sabotage sound. Allah Allah ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. söyle. Haydarla can şeyceğim. ayrıldılar. Bu I love it was it is mad. Yeah. What yeah. yeah. is so painful trying to trying to say something. <gülüyor> uh, <I> mean... <gülüyor> so be like bir şey söyleyeceğim. Guys, bir şey söyleyeceğim. Guys, dur, dur, dur bir şey söyleyeceğim. Ya bak, bak konuşma izin verin ya. Veri istiyor sizin. Ben bir gelemem. Arkadaşlar, görevlerle ilgili. Görevlerle ilgili Mikrofonu kapalı. said to. His microphone was off. Oh bir dakika. Bu kendine müzisyen Ali Alex. Alex Ali. Taşlı Ali. O kadar. Bu kadar. Bu kadar. başına duruyor. <gülüyor> e tamam. Ui! Oğul evrak kuş kafasına getirmeye göre. Ki bu emir. Ha! gözümü lendi. Daha öldürdü yere gözünü. Ora pala. Yine beni öldürdüler bak. Yedi yedi yedi. Evet evet. Bilir. Neysa. Ben görev yaparken Ne görevlerim vardı? Çünkü görev yapmadı. Çat çat ateş ediyordu ama silahlar ateş etmiyordu VIP odasında. Son yanımıza biri geldi. galiba doğru mu? Bir ateş etmeye başlıyor. Gerçekten Pekunin tepkileri çok seviyorum. Evet. Oh. Çocuklar. Ay. Hata Let us Kenker sen söyleyebilir misin? değilim. Ya abi bana oyu beni öldürseniz Bir oyun bi Öldürün beni. öldürün beni. O Wait, he was trying to act like he wasn't this thing. I think he was trying to the um, reverse psychology, yeah. but it didn't work. <gülüyor> <He voted gülüyor> okay. Yeah, okay, why I said when, he was, in post, yeah, when he was innocent and was doing the you yeah, guy yeah, producing stuff like that iyi verdi olabilir büyük var bir şey söyleyeceğim adamınla birlikte beni yanına çekmeye like i think they are not suspecting him and okay ben bir şey söyleyeceğim adamınla birlikte beni yanına çekmeye çalışıyorlar oh yok ben de skip'e bastım ne kadar masum olur. Hayır Allah'ım. Oo nice gidiyor. Oy. Lan sen beni Haydar, haydar. Haydar, Karışmayacağım. Sonunda ben kötü kişi oluyorum canım. O yüzden ah haha was calling of them and they were Wait, impostor? Belki üç. Belki üç tane impostor var olabilir. Ha belki üç impostor var. Belki üç impostor. Olabilir. yeah. Gördüm gözümün Hadi oradan. Hadi oradan. Yalancı, yalancı, yalancı katil. So it was uh. Yeah. Sıçtı. Ya! Hadi hayır. odasından çıktı direkt. Nereden çıktın? Good, good. Amirim nasıl? Ben gitmeliyim. Ben gitmeliyim. Evet. Gördüm ben gördüm o başladı hata aşağı Aşağıda mıydı? Sanırım. E, bir haritayı görebiliyor musun ki Beni gördü diyor. Ben en son delikten bakıyordum ama bir şeydi. Ne deliğin? Aniye Bırak Allah. Aa! Hayılabi gördüm. Çi biliyorsan söyle. Abi, abi gördüm halde gördüm gözümün içine baka baka öldürdü lan adamı. Aa! öldür öldürke sonra yani gülüş yani onun gülüşü çok bayılıyorum yani I love the way he laughs when he kills someone. Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz oğlum önümde vurdun Yapar mı? Oh, oh, oh, oh, oh. <gülüyor> oh this is I love that man bile 300 lira falan yani. Vanes'te bir şey gösteriyorum ya. Size boş şey sordum. Gan'dan doğdu nereden yaptı? Doğdu. Ya ya, ya, ya söyler miyiz? Ya ya miyiz? Ah, ya, ya söyler miyiz? Ah, ya ya, ya Eray <gülüyor> dedasvi dedasvi akline böyle oldu. girdi. Güzel. ben hallettim, sen devam Gir, otur, onun öldü şimdi oyu verdiyse koyla. Zaten şimdi koyla. Zaten doğru. Ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu şey bir? Ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu iki şey yanlış. Şimdi bize arasın dursun bakalım. Oo. Arkadaşlar iki tane avel buldum. Ciroks ve Bekir Gedik. iki kişi ölmüşler. Azal azal azal. O da kendine Hadi. Zeynep arkadaşlar. Ha. İşte gözünü öldürdü. Sarışın mısın? bulacağım Ben de güven. Nerede? Nerede This is a Abi gözümün önünde Pelin şebeni öldürdü. Sonra Ne alakası var? Şu an bunun ne alakası var? Şu an bir dakika Kimin kime ses alsam that was funny. it you good good good good. Gerçekten çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Eee Piquin Fainted Cleverio. Eee Siz kimin kimin? I The guy with the bandana. Druckers, I guess. Drogues. Drogues. Drogues. Drogues. Drogues. Drogues. Drogues. Drogues. Evet arkadaşlar e, bu kadar. E, kadar. kadar. E, Nasip de varsa bu kadar, bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet, lütfen abone ol, paylaşıp Instagram takip edebilirsiniz. E, yorum yazabilirsiniz, e, biz e, Instagram e, Yorum yazabilirsiniz, kimci kanalımıza abone olabilirsiniz ve <gülüyor> bildirimleri <gülüyor> açabilirsiniz. <gülüyor> Bir daha ki seferet göre ne kadar? <gülüyor>